Hepinize yeni videodan selamlar millet bugün sizlere ilgili MTA'da Drift Handling'i nasıl yapılırın ikinci bölümündeyiz çünkü bazı kişiler yapamamış ya da anlamamış gayet normal bu arada size müjdeli bir haber vereceğim şöyle göstereyim bahsettiğim mikrofon Blue Snowball Ice şöyle görüyorsunuz artık bizlerle bunu özel bir video çeker miyim bilmiyorum ben öyle şeyleri pek sevmem ama belki çekerim hani sonuçta ilk aldığım mikrofon olduğu için böyle bir özel bir video çekebilirim belki bu arada e, dediğim gibi kalitesi kalitesini nasıl buldunuz bence müthiş yani ben bayağı beğeniyorum zaten beğenmesem niye alayım dimi mantıken e, Baktım birinci videonun altında bazı kişiler yapamamış Bu arada e, birkaç yorum gördüm bu yorumların içinde daha çok e, mobille yapanlar var Ben mobile MTA San Andreas indirildiğini ilk defa kendi videomda gördüm O yüzden <gülüyor> yani hiçbir fikrim yok arkadaşlar mobil için yani bir şey demeyeyim şimdi yanlış bir şey olur çünkü dersem ne hani çok yanlış olacağı için ben söylemeyeyim bir şey. Hani mobilciler için söyleyemem ama Bilgisayarda oynayan arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim rahatlıkça. Hani F11'e basınca bazen şu hut kapanıyor. Bu serverda umarım... Hah bu serverda harita açılıyormuş. Bu tuşa basın arada bir hut kapanmış olabilir. O yüzden göremiyor olabilirsiniz. Onu deneyin. Onun dışında fazla bilmiyorum. Ee, dediğim gibi handling'i birazcık daha değiştirdim birinci videoda göre. Size bu e, handling'i atacağım videonun aşağısında bulunan e, yerde. Hani rahatça kullanabilirsiniz. Ve bu arada bu videoyu beğenirseniz bir aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayınız. Yani gerçekten hani artık olabildiğince kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum. Bu videoda ne deneyeceğiz biliyor musunuz? 500k ya da 1 milyon drift puan deneyeceğiz. 500k'nın aşağısına düşersem şu an. Hani daha doğrusu 500k'dan çıkıp 1 milyona gidemezsem. Yani 500k'nın herhangi bir şekilde üstüne çıkamazsam video biter. 500k'ya gelip yukarı çıkmaya başlarsam video biter yani. Anlatamadım bir türlü farkındayım. Öyle bir şey işte hadi bakalım. Şu an 18.000-19.000-20.000 Hadi bakalım. İlk videoda 100.000 yapmıştık hatırlarsanız. O videoda yaklaşık işte şu anda tahminen söylüyorum 2900 falan izlenmiştir. Çünkü gayet iyi izleniyor. Günlük işte 200-300 falan izleniyor. Bizim kanalımız için iyi bir rakam bu. Ee, şöyle devam edelim bakalım. Bunu bir 1 milyon falan yapmayı deneyeceğim. bakalım Drift ustası. Bunu umarım 1 milyon yapabiliriz. Bakalım. Hadi bakalım. Bu arada dediğim gibi Drift Handing'ini aşağıda bulabilirsiniz. Güzel yorum yapan çok fazla arkadaşımız olmuş, onların hepsine çok teşekkür ediyorum ve bu yorumların altına da bekliyorum aynı şekilde. Çünkü gerçekten moralini düzeltiyor insanın. Ee, yani umarım böyle devam ederiz, yavaş yavaş büyürüz yani. Bu arada farkındayım, Türkiye'de Brohalla hiç oynanmıyor. Ee, ve ben bunu Türkiye'de hani tanıtmaya çalışacağım olabildiğince... Yani Allah gitti 252 binde gitti. Neyse bir daha deneyelim. Ee, i̇şte onun dışında neler olacağından biraz bahsedeyim. Getting Over It diye bir e, oyun var. İsmini bilmeyenler için şöyle. Bir kazanın içindesin elinde bir balyoz var. Parkurları açmaya çalışıyorsun ama gerçekten kolay bir oyun değil. Yani öyle. Onu e, yapmaya çalışacağız. Hani. Bitirmeye çalışacağız. Bakalım kaç bölümde bitecek. Belki 50 bölüm bile sürebilir. Çünkü öyle oyunlarda fazla başarılı değilim. Fark ettiyseniz ilk videodaki ne göre daha kolay kasılıyor. Çünkü başka bir serverdayım. Ankara'm Tofaş Gaming'deyim şu an. Bir kasamadık yalnız. He, ee, paslanmışız. Şöyle hızlı kasalım biraz daha. Ben biraz daha yavaş böyle şekil yapmayı seviyorum da. Bu arada hep niye Tofaş diye soracak olursanız yani kanalda hani videolarımın izlenmesinin sebebi demeyeyim daha doğrusu sembolü Tofaş gibi bir şey oldu. O yüzden ben de Tofaş kullanıyorum şu anda. Tofaş kullandığım videolar genelde izleniyor. Bakalım bu video nasıl izlenecek. Bu arada dediğim gibi Yeni kamera açısı falan filan bunları beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok mutlu edersiniz. Yalnız ben bunu yapamayacağım galiba. 252 binde kaldık anasını. 500 bir türlü gelemedik. Şunu bir 1 milyon yapacağız daha hadi. Hadi deneyeceğiz hadi. Let's go. Bakın şimdi. Yani normalde eskisi gibi oynasaydım MTR'ye büyük ihtimal yapardım da. Oo düşme sakın. Bu arada gençler bir server daha. Eee... Eğer beni aramak isterseniz falan birkaç kişi Discord'a gelmiş çünkü onlara da çok teşekkür ediyorum burada. Ee, her zaman ilk izleyicilerimi değerli tutacağım yani ilk izleyicilerimiz ciddi anlamda hani öyle ciddi ciddi izleyen ilk insanlar. Ee, arkadaşlarımız gelmiş Discord'a siz de gelebilirsiniz açıklama Discord linkimiz de mevcut. Yani orada güzel güzel eğleniyoruz işte ee, videoyu genelde çağırıyorum bugün mesela 4 tane arkadaşımız videoya gelmek istedi ama ben o zamanlar işte Çağırdımdan yaklaşık 10 dakika sonra olduğu için videoyu çektim bile yani. Belki o videoyu atmam yeni bir video çekeriz birlikte falan filan bilmiyorum. Ya bu arada gençler lol videosu ister misiniz? Ben ee, pek çekme taraftar değilim çünkü zor oluyor. Editlemesidir, konuşmasıdır, lol oynamasıdır. Bunların üçü birleşince zaten... Ne oluyor lan? Hayır hayır hayır hayır hayır. Sakın. Tamam. Sağ oldu ol. 167 167.000. Çok güzel. Devam. Neyse işte. Eee... LoL videosunu editlemesidir, konuşmazdır gerçekten zor oluyor. LoL'de iyi oynamak bile başlı başına bir challengeken bir de videoyu editlemek oluyor. Çünkü o LoL videosu 40-50 dakika, dakika oluyor ve gerçekten video editi ile uğraşıyorsanız zor bir iş yani. Ben fazla uğraşmadığım için bir de yani üstüne gerçekten zorlanıyor. Şu an 236.000, şu an bozmak istemiyorum gerçekten. Hayy! Evet, bozuldu. Son 4 hakkımı daha kullanacağım, 4 haktada olmazsa artık. Hatta 7-8 kere daha deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Bu arada gençler yine yapamadık da. Benim handling'imi kullanıp eğer e, videosunu falan atarsanız birlikte izleyebiliriz. Hani handling'lerimle birlikte. Eğer böyle bir şey istiyorsanız, handling'i kullandıktan sonra YouTube'a video atabilirsiniz ve sonuna videonun Unexpected Özgür için falan filan tarzı şeyler. Unexpected Özgür ya da öyle şeyler yazarsanız ben bakacağım ve videoyu alacağım yani. E, çünkü gerçekten değerli bir şey benim için bir e, izleyicilere sahip olmak anne. Yani. 100 200 kişi bile izlese izleyici olsun yeter benim kafamla ya. Çünkü ne bileyim. Ha hoşuna gidiyor insanın böyle. Hadi bakalım bir döndürelim şu arabayı. Artık bir Allah yapma. <gülüyor> yapma trol yiyeceğiz galiba. Yapma lütfen yapma. Ben yapamıyoruz ya. Bu videoda yapamazsam elbet bir gün yapacağım ve videosunu çekeceğim bunun. Şimdi Son, deneni, son denememi yapacağım. Siz de şu anda videoyu beğenin arkadaşlar. <gülüyor> Çünkü neden olmasın. <gülüyor> Uçuş trener öndü araba. Lan ne oluyor? Evet. Sanırım bunu yapamadık zayabiliriz. <gülüyor> e, o zaman Geçen videoyu 2 kıtına katladı, 255k drift yaptık. Ee, gençler daha çok MTA videosu için bu videoyu beğenip yorum atmayı unutmayınız. Ee, olabildiğince e, hani böyle çekilmemiş oyunları çekip millete öğretmeye çalışıyorum. MTA zamanında çok çekildi ama şu an çekilmiyor diye çekiyorum. Onun için de falan. Neyse gençler bir videonun sonuna sonra geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayınız. Kanalımdan da haberdar olmak için abone olup çanı açabilirsiniz. En sonunda hoşçakalın. Hepinizi seyirinize unutmayın. Bay bay. <gülüyor> Me suene como si